Krusmenim nereye gidersem Krusmenim <gülüyor> nereye gidersem Krusmenim <gülüyor> nereye gidersem Krusmenim <gülüyor> nereye gidersem <gülüyor> Osman'ım nereye gidersem Eee Osman'ım nereye gidersem Eee Osman'ım nereye gidersem Eee Osman'ım nereye gidersem Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Anam nereye gidersen? <Gülüyor> Uspamam nereye gidersen? <Gülüyor> Uspamam nereye gidersen? <Gülüyor> Uspamam nereye nereye gidersen? <Gülüyor> <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <COS verschil> Osmanım nereye gidersen? <COS> Osmanım nereye gidersen? <S colors> Osmanım nereye gidersen? <textiles> Osmanım nereye gidersen? E Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım nereye gidersem? Usmanım nereye gidersen? Ee? Usmanım nereye gidersen? Ee? Usmanım nereye gidersen? Ee? Usmanım nereye gidersen? Ee? oglum nereye gidersen Osman'ım nereye gidersen Osman'ım nereye gidersen Osman'ım nereye gidersen Hanım nereye gidersen? <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen? Usfanım nereye gidersen? Usfanım nereye nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım er nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'a nereye gidersem bu <Sessizlik> <Osmanım> nereye gidersem bu <Sessizlik> <Osmanım> nereye gidersem <Sessizlik> nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman <'ım> nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman <'ım> nereye gidersem bu <Sessizlik> Osmanım nereye gidersem Evet <Sessizlik> uzmanım nereye gidersem uzmanım <Sessizlik> nereye gidersem uzmanım <Sessizlik> nereye gidersem uzmanım <Sessizlik> nereye gidersem <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? E... Osmanım nereye gidersen? E... Osmanım nereye gidersen? E... Osmanım nereye gidersen? E... Osman'ım nereye gidersem mount <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem mount <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersem mount Osmanım nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? <gülüyor> Hanım nereye gidersen? <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen? <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen? <Sessizlik> Usfanım nereye nereye gidersen? <Sessizlik> Usmanım nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? <Sessizlik> <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım <swat> nereye gidersem? Osman'ım <him> nereye gidersem? Osman'ım uh> nereye gidersen? Osman'ım nereye gidersem? usmanım, nereye gidersem? eee <Gülüyor> usmanım, nereye gidersem? eee <Gülüyor> usmanım, nereye gidersem? eee <Gülüyor> usmanım, nereye gidersem? <Gülüyor> Uثمانım nereye gidersen? <Sessizlik> Uثمانım <Usmanım> nereye gidersen? <Sessizlik> Uثمانım <Usmanım> nereye gidersen? <Sessizlik> Uثمانım <Usmanım> nereye gidersen? <Sessizlik> us nereye gidersem us <gülüyor> Banım nereye gidersem us <gülüyor> Banım nereye gidersem us <gülüyor> Banım nereye gidersem <gülüyor> Osmanım okay, nereye gidersen? Osmanım e. nereye gidersen? Osmanım e. nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Usmanım nereye gidersem bu <Gülüyor> <Usmanım> nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'dan nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'dan nereye gidersem <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <siempreàn nariz> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım <keinem> nereye <yurva> gidersen? Osmanım nereye gidersen? E Osmanım nereye gidersen? E Osmanım nereye gidersen? E Osmanım nereye gidersen? E <gülüyor> osmanım nereye gidersem eeee nereye gidersen? <Sessizlik> sef osmanım nereye gidersem ee <Sessizlik> osmanım nereye gidersem, <Sessizlik> <Uspanım> nereye gidersem? <Sessizlik> Hanım nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> cm nereye gidersem <Sessizlik> us <Usmanım> nereye gidersem <Sessizlik> us <Usmanım> nereye gidersem <Sessizlik> us <Usmanım> nereye gidersem <Sessizlik> usmanım nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem <Sessizlik> man nereye gidersem bu <Sessizlik> <'ım> nereye gidersem bu <Sessizlik> <'ım> nereye gidersem bu <Sessizlik> <'ım> nereye gidersem <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Usman'ım nereye gidersen? Usman'ım <tark> nereye gidersen? Usman'ım <tark> nereye gidersen? Usman'ım <tark> nereye <gidersem? tark> <Osmanım> nereye gidersen? <tark> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Uzmanım nereye gidersem Eeee <gülüyor> <Uspanım>, nereye gidersem Eeee <gülüyor> <Uspanım>, nereye gidersem Eeee <gülüyor> <Uspanım>, nereye gidersem <gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <Dunca> <Usmanım nereye gidersem? Dunca> Nereye uh. nereye uh. Usmanım nereye gidersem? hvvvz uh. Usmanım nereye gidersem hvv uh. Usmanım nereye gidersem? hvvvv Usmanım nereye gidersem? Osmanım nereye gidersen? <gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <gülüyor> nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? Osmanım <R chalk> nereye gidersen? <Random> Osmanım nereye gidersen? <Random> Osmanım nereye gidersen? <Random> usanım nereye gidersem <Gülüyor> usanım nereye gidersem <Gülüyor> usanım nereye gidersem <Gülüyor> usanım nereye gidersem <Gülüyor> Ospanım nereye gidersem? I <Gülüyor> <'ım> nereye gidersem? bracelet <Gülüyor> <'ım> nereye gidersem? i <Gülüyor> <'ım> nereye gidersem <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? Osmanım <gülüyor> nereye gidersen? <gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> nereye gidersem bu e Osman nereye gidersem bu e nereye gidersem bu e nereye gidersem e İzlediğiniz için teşekkür ederim. Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersem? Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersem? Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersem? Nereye <gülüyor> usmanım nereye gidersem <gülüyor> USMANım nereye gidersem <gülüyor> Usmanım nereye gidersem USMANım nereye gidersem nereye gidersem Osman'ım nereye gidersem ıııııııııı <gülüyor> Osman'ım nereye gidersem ıııııııı <gülüyor> Osman'ım nereye gidersem ıııııı <gülüyor> Osman'ım nereye gidersem ıııımm Osman'ım nereye gidersem Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Uspa nereye gidersem Ee Uspa nereye gidersem Ee Uspa n單 dark sensor Ee Uspa nery kapat man nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem <gülüyor> Usman'ım nereye gidersen? Usman'ım ee? nereye gidersen? Usman'ım ee? nereye gidersen? Usman'ım ee? nereye gidersen? Ee? usbanım nereye gidersem eee <Gülüyor> usbanım nereye gidersem ee <Gülüyor> usbanım nereye gidersem ee <Gülüyor> usbanım nereye gidersem <Gülüyor> uzmanım nereye gidersim eeeee uzmanım nereye gidersem <pur�> eeeee <querge> uzmanım nereye gidersem eeeee uzmanım nereye gidersem, <susiffe> Osman <'ım> nereye gidersem? <Hit> <pusmentation> <JP> Cusmanım nereye gidersem eee <tık> <Uspanım> nereye gidersem eee <tık> <Uspanım> nereye gidersem eeeee <tık> <Uspanım> nereye gidersem <tık> nereye gidersen? bu Osman'ım nereye gidersem bu Osman'ım nereye gidersem bu Osman'ım nereye gidersem Usmanım nereye gidersen? Usmanım e, nereye gidersen? Usmanım e, nereye gidersen? Usmanım e, nereye gidersen? E... Osmanım nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem bu <gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem <gülüyor> Usluvanım nereye gidersen <dülüyor> Usluvanım nereye gidersen <dülüyor> Usluvanım nereye gidersen <dülüyor> Usluvanım nereye gidersen <dülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'a nereye gidersem bu <Gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem bu <Gülüyor> <Osmanım> nereye gidersem <Gülüyor> nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem bu <Sessizlik> <Usmanım> nereye gidersem bu <Sessizlik> <Usmanım> nereye gidersem <Sessizlik> nereye gidersem bu nereye gidersem bu Osmanım nereye gidersem bu Osmanım nereye gidersem Hanım nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? E usbanım nereye gidersem eeeee usbanım nereye gidersem eeeee usbanım nereye gidersem eeee usbanım nereye gidersem eeee <gün>. Hanım nereye gidersen? Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersen? Osman'ım nereye gidersen? Osman'ım <Sessizlik> nereye gidersen? <Sessizlik> usba'nın nereye giderse eğğğğğğ <gülüyor> usba'nın nereye giderse Iğğğğğенные <gülüyor> usba'nın nereye giderse <gülüyor> u从u <Usmanım> nereye giderse <gülüyor> nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman' <'ım> nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'ın <'ım> nereye gidersem <Gülüyor> nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersem bu <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersem <Gülüyor> usbanım nereye gidersem eee <Sessizlik> USBAN'ım nereye gidersem eee <Sessizlik> USBAN'ım nereye gidersem eee <Sessizlik> USBAN'ım nereye gidersem eee <Sessizlik> Usmanım nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? <Sessizlik> Usluvanım nereye gidersen <Sessizlik> Usluvanım nereye gidersen <Sessizlik> Usluvanım nereye gidersen <Sessizlik> Usluvanım nereye gidersen <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> usbanım nereye gidersem eeeee <Gülüyor> usbanım nereye gidersem eeee <Gülüyor> usbanım nereye gidersem <Gülüyor> usbanım nereye gidersem <Gülüyor> Usmanım nereye gidersem <Gülüyor> Usmanım nereye gidersem <Gülüyor> Usmanım nereye gidersem <Gülüyor> Usmanım nereye gidersem <Gülüyor> nereye gidersem bu Osman'ım nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem bu <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem, <Sessizlik> Osmanım nereye gidersem? <Sessizlik> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <Pelik> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <tav> Usmanım nereye gidersem? Eё <gülüyor> Usmanım nereye gidersem? Einet <gülüyor> Usmanım nereye gidersem? E <gülüyor> Usmanım nereye gidersem? <gülüyor> usmanım nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem <Sessizlik> <Sessizlik> Hanım nereye gidersen? Usmanım <Gülüyor> nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Usmanım <Gülüyor> nereye nereye gidersen? <Gülüyor> Uşpanım nereye gidersen? <Gülüyor> Uşpanım nereye gidersen? <Gülüyor> Uşpanım nereye gidersen? <Gülüyor> Uşpanım nereye gidersen? <Gülüyor> Nereye <Gülüyor> usmanım nereye gidersem <Gülüyor> usmanım nereye gidersem <Gülüyor> usmanım nereye gidersem Osman'ım nereye gidersem Vocês nereye gidersen? <Sülüşmeler> Osmanım nereye gidersen? <Sülüşmeler> Osmanım nereye gidersen? <Sülüşmeler> Osmanım p gates nereye gidersen? <Sülüşmeler> kusmanım nereye gidersem kusmanım <Gülüyor> nereye gidersem kusmanım <Gülüyor> nereye gidersem kusmanım <Gülüyor> nereye gidersem kusmanım kusmanım nereye gidersem nereye gidersem Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım nereye gidersem? Osman'ım <Gülüyor> nereye gidersem? <Gülüyor> <Uspanım> nereye gidersem <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Usman'ım nereye gidersen? <S Ranır> Usman'ım nereye gidersen? Usman'ım <Sviv> nereye gidersen? Usman'ım <S rôle> nereye gidersen? <S souvenir> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? nereye gidersem bu <caracter cringe> Osman'ım nereye gidersem Osman'ım nereye gidersem Osman'ım nereye gidersem, Usmanım, nereye gidersem? Osmanım nereye gidersem bu Osman'nın nereye gidersem bu Osman'a nereye gidersem bu nereye gidersem <Gülüyor> Uspanım nereye gidersem Osmanım <gülüyor> nereye gidersem Osmanım <gülüyor> nereye gidersem Osman'ım <gülüyor> nereye gidersem <gülüyor> Hanım nereye gidersen? <Spl> Osman'ım nereye gidersen? <S french> Osman'ım nereye gidersen? <S agrek> Osman'ım <lover> nereye gidersen? Osman'ım nereye gidersen? usable nereye gidersem <coughs> usmanım nereye gidersem <coughs> usmanım nereye gidersem <coughs> usmanım nereye gidersem Usmanım nereye gidersen? Usmanım <Gülüyor> nereye gidersen? Usmanım <Gülüyor> nereye gidersen? Usmanım <Gülüyor> nereye gidersen? <Gülüyor> usmanım nereye gidersem usmanım <Gülüyor> nereye gidersem usmanım <Gülüyor> nereye gidersem usmanım <Gülüyor> nereye gidersem <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? usmanım nereye gidersem <gülüyor> usmanım nereye gidersem <gülüyor> uSmanım nereye gidersem <gülüyor> usmanım nereye gidersem <gülüyor>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 Osmanım nereye gidersen? Iı. Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> <Osmanım nereye gidersem? Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım ee? nereye gidersen? Osmanım ee? nereye gidersen? Osmanım ee? nereye gidersen? Ee? usmanım nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem usmanım <Sessizlik> nereye gidersem <Sessizlik> Usluvanım nereye gidersen Usluvanım nereye gidersen Usluvanım nereye gidersen Usluvanım nereye gidersen <Gülüyor> kusma nereye gidersem eee nereye gidersem eee nereye gidersem eee nereye gidersem, Osmanım, nereye gidersem? <Sessizlik> Anam nereye gidersen? Ee? Uspamam nereye gidersen? Ee? Uspamam nereye gidersen? Ee? Uspamam nereye ee? Uspanım, nereye gidersen? Ee? Usfanım nereye gidersen <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen <Sessizlik> Usfanım nereye gidersen <Sessizlik> Osman'ım nereye gidersem colle Osman'ım nereye gidersem RUSET Osman'ım nereye gidersem HE nereye gidersen? Osmanım nereye gidersem? Osmanım <Gülüyor> nereye gidersem? Osmanım <Gülüyor> nereye gidersem? Osmanım <Gülüyor> nereye gidersem? <Gülüyor> Osmanım nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? Osmanım e nereye gidersen? E Usmanım nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? Usmanım <Sessizlik> nereye gidersen? <Sessizlik> oglum nereye gidersen Osman'ım <gülüyor> nereye gidersen Osman'ım <gülüyor> nereye gidersen Osman'ım <gülüyor> nereye gidersen <gülüyor> Hanım nereye gidersen? Usfanım <gülüyor> nereye gidersen? Usfanım <gülüyor> nereye gidersen? Usfanım <gülüyor> nereye nereye gidersen? <gülüyor> Osmanım <Gülüyor> nereye gidersem? Eee <Gülüyor> Osmanım nereye gidersem? Eee <Gülüyor> Osmanım nereye gidersem? Eee <Gülüyor> Osmanım nereye gidersem? <Gülüyor> Anam nereye gidersen? <gülüyor> Uspamam nereye gidersen? <gülüyor> Uspamam nereye gidersen? <gülüyor> Uspamam nereye gidersen? Uspamam <gülüyor> <gülüyor> usmanım nereye gidersem usmanım <gülüyor> nereye gidersem usmanım <gülüyor> nereye gidersem usmanım <gülüyor> nereye gidersem <gülüyor> Rus Pan normally went nereye Rus Pan normally went home Rus Pan probably went home Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? <Gülüyor> nereye gidersem bu nereye gidersem bu Osman'ım nereye gidersem Usmanım ee? nereye gidersem Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Osmanım nereye gidersen? Hanım nereye gidersen? <Gülüyor> Usfanım nereye gidersen? <Gülüyor> Usfanım nereye gidersen? <Gülüyor> Usfanım nereye nereye gidersen? <Gülüyor> Osman'ım nereye gidersen? Ee? Osman'ım nereye gidersen? Ee? Osman'ım nereye gidersen? Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Buraya giderim tabi. Taksi durağına. Hadi eyvallah.